Selam ikizler ve yengeç arkadaşlarım. Şengül Sihirli Fanları kanalına hoş geldiniz sevgili ikizler ve yengeç arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Karşılıklı irtibat kuramadığımız için ancak soruyorum ve kendim cevaplıyorum. Sonra da konuyu kapatıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, sizler için 15 Aralık'a kadar aşıklar açılımı yapacağım. Öncesinde Tabiki ki tanıtım yapmak durumundayım. Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum aboneliğe bekliyorum şöyle bir gözden geçirin sevgili arkadaşlar bilen var bilmeyen var Çayfalı Aşk Hayatınız kanalım aşk hayatınızı ve ilişkilerinizi ele almaktadır daha sonrasında da her türlü videolar yüklenecektir sadece ilişkilerinizle alakalı yüklemeleri de yaptım zaten sevgili arkadaşlar yeni yıla ilişkilerinde kimler mutlu giriyor? lütfen buyurun çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili ikizler ve yengeç arkadaşlarımı buraya da bekliyorum benim olduğum her yere arkadaşlarımı bütün herkesi bekliyorum sevgili arkadaşlar şimdi ikizler arkadaşlarımızdan başlıyorum nar yengeçlerimden çıkacağım aşıklar açılımı yapacağım 15 aralığa kadar daha önceleri aylık olarak yapıyordum şimdi iki haftada bir yapacağım aylık biraz uzun oluyor beklemekte olmuyor sevgili arkadaşlarım tabi şunu yine hatırlatayım burada size ait kart yok önemli olan karşınızda kişiler ne düşünüyor kalplerinden geçen ne kimi hayal ediyorlar nasıl bir partner hayallerinde var onlara bakacağız sevgili ikizler arkadaşlarımın aşk duyduğu kişinin hayalleri sevgili arkadaşlar aşıksınız veya elektrik aldınız hoşlandınız açılamadınız veya evlisiniz hiç fark etmiyor sevgiliniz var onlar da bunlar. Hiç fark etmiyor sevgili arkadaşlar. Kalbinde aşk duyan herkes için geçerlidir. Bakalım neymiş hayalleri. Bir kart daha bırakalım. Beşli beşli yapıyorum. Hmm. Evet ikizler arkadaşlarım. Kimlere aşk duyuyorsanız kalbinizde karşı tarafın içinden geçen hayaller bunlar. Bu hayatı değil o insanın. içinden geçen hayaller. Anlatabildim mi? Evet neymiş? Sıkıntısı özelinde bu insanın bakın burada bir sıkıntı durumu var şimdi baştan alıyorum özelindeki sıkıntısı her neyse bu insan bandajdan sıyrılmak istiyor iç dünyasında hayalinde kimseyle paylaşamadığı hayalleri aşık, aşk, aşık olduğunuz veya aşk duyduğunuz hoşlandığınız kişinin hayalleri bunlar canlar bandajdan sıyrılmak istiyor dünya kadar mutlu olmak istiyor ama nasıl olmak istiyor? Yardım istiyor, yardım. Bu kartımız yardım görmektir. Yardım görmek istemek demektir. Karşıma biri çıksana, beni şu vaziyetten kurtarsa, bandajdan sıyrılsam, dünya kadar mutlu olsam ama benim bunun için yardıma ihtiyacım var diyor. Yoluna istediği gibi biri de çıkmıyor, şu vaziyeti de yaşayamıyor bu insanlar veya bu kişiyi. sevgili arkadaşım, ikizler kardeşim yardım göremiyor istediği gibi biri yoluna çıkmamış anlaşamıyor anlatabildim mi burada bunu yapamayınca bir yerde ister istemez aman olursa olur olmazsa olmaz diyor askıya alıyor buraya geliyor kısıtlı tutuklu adım atamıyor kimseye buraya geliyor aman Allah'ım ben diyor kayıptayım niçin şu mutluluktan dolayı ben kayıptayım şu mutluluğu ben bir türlü yakalayamadım bu yüzden ben kendimi kırık, dökük, yıkık hissediyorum diyor. içinden geçenler bakın. Ne kadar görüyorsunuz değil mi? İlginç bir insanın tek bir insana ait bu. Şu an beni izleyen ikizler arkadaşım. Bay da olsanız karşınızdaki aşk duyduğunuz bayanın hayalleri. Bayan da olsanız karşınızdaki bayın içinden geçen hayaller. Tek bir insana ait haberiniz olsun sevgili arkadaşlar size ait hiçbir kart burada yoktur karşı tarafın içinden geçenler bandajdan sıyrılmalıyım Sıkıntılara atmalıyım dünya kadar mutluluk istiyorum birisi bana yardım etmeli keşke şöyle bir anda ateşlerden bir teklif alsam teklif kartıdır da ayrıca yoluma biri çıksa bana teklifte bulunsam ben ona şöyle bir baksam hoşlandığım an niçin elinden tutmayayım diyerek hemen kötü alışkanlıklarımı bırakırım. Bağları çözerim. Fakirlikten kurtulurum. Fakirlik derken hani maddi anlamda değil. Yokluktan kurtulurum. Mutsuzluktan kurtulurum. İşte kendimi bu şekilde mutlu hissederim. Şu vaziyet gider. Bu vaziyet benim için gelir diyor. Gel git, gel git, gel git. Sıkıntıları var sizin bu karşı taraftaki aşık duyduğunuz kişilerin içinde. Bunu anladık. Şimdi 15 Aralık'a kadardır açılımım. Sevgili ikizler arkadaşlarım. Diyelim ki bu kişi ya da kişilere 15 Aralık'a kadar medeni cesaretinizi toplayıp açıldınız. Açıldınız derken itirafta bulundunuz. İlanı aşk ettiniz. Değil mi? Böyle bir şey yaptığınızı düşünelim. Hmm, macera. Macera. Böyle bir şey yaptığınızı farz edelim. Bu kişinin size tepkisi ne olur? Cevabı ne olur? Bakalım mı? Hadi bakalım. Evet ikizlerin cevabı pardon ikizlerin karşı tarafa itirafına gelen cevap nedir? Hmm. Burada da bir nane durumu var. Canlarım benim. Zaten belliydi buradaki vaziyetten. Olabilir diyor bir yerde. Bir yerde olabilir. Evet bir anla diyor sıkıntıyı aşmanın bir yolunu da bulabilirim. Neden olmasın diyor. Ama gel gör ki diyor bir yerde de huf, önce bir derin nefes alayım. Dikkatli olmam lazım. Çünkü benim başımda azize var diyor. Ne diyeyim bilmiyorum ki sevgili ah benim ikizciklerim. Ne yapsak ki? <gülüyor> hmm, anlaşıldı. Evet bebeğim sevgili ikizler. <gülüyor> evet, ikizler arkadaşlarım yine de size hayır demiyor Uf, tamam aslında karşı taraftaki engel karşı buradaki insanda engel var şimdi hep de bu insana tabii ki bir partner var engeli diyemeyiz partner engeli de var anne baba engeli de var anlatabildim mi anlatabildim çünkü ben ikizlerin aşk duyduğu kişilere bakıyorum bütün binlerce, milyonlarca ikizlerin bütün partnerleri evli olamaz. Böyle bir şey yok. Değil mi? O zaman ne oluyor bu? Sevgili arkadaşlarım, anne baba engeli. Konum engeli yanlış anlaşılmasın. Değil mi canlar? Aile meselesine dikkat edeceğiz. Gibi anlayın yani. Ne yapıyor? Karşı taraf size hayır demiyor. Engelli bu insan belli bir şey. Karşı taraftaki... Eğer aşık olduğunuz kişi sevgili ikizler arkadaşım zaten medeni durumunu bu insanın bilirsiniz değil mi biliyorsunuz. Medeni durumunda bu kişi engelli ise uh, evdekini gerçek aşk olarak görüyor. Tamam o benim gerçeğim. Çünkü gerçek aşktan söz eder. Gördüğünüz gibi mahkeme kartımız eğer sizinki evli Engelli biri ise evdeki tamam o benim gerçeğim o benim gerçek aşkım ama madem bana ikizler ilanı aşk etmiş e bu da kaçmaz canım ortak noktada anlaşıveririz diyerek bir hedef belirleyecek bir yol çizecek o yolda gizli saklı vesaire anlayın yani ortak noktada anlaşarak zaman zaman köşe başında zaman zaman arka kafelerde anlayın buluşalım Görüşelim aman kimse görmesin. Ancak bu şekil olur bu durum. Çünkü engelli sevgili arkadaşlarım. Uf, medeni durumu bekarı ise güzellerim. Bunu böyle söylemek durumundayım. Sıkıntısı her neyse sıkıntılardan kurtaracak kendini. Kurtuluş demektir anlatabildim mi? Kurtulacak yani örneğin abla abi anne baba engeli var ise onlardan kurtulup sizden yana olacak bu insan tabi bekarsa benden size söylemesi ah benim ikizciklerim ardından diyor güç sende güç sende hadi bakalım tabi hepsine saygın var hepsine saygın var canlar karar sizindir gücün elini al gidişata kuşkuya ve tüm korkularına dur de diyor size ve karşı tarafa aslında daha çok tabi ki karşı tarafa söylüyor çünkü karşı tarafın korkuları var. Sevgili ikizler arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi durum ortada. Ortak nokta anlaşmasını kabul ederseniz karşı taraf var. Ama ben Azize'ye yokum derseniz siz bilirsiniz. Saygımız var. Yapacak bir şey yok. Yanlar. Durum ortada. 15 aralığı kadar. Neyse şu 15 aralığı hayırlısıyla bir atlatalım bakalım. <gülüyor> Değil mi canlar hadi evet şimdi ikizler arkadaşlarımızınkini hallettik <gülüyor> açılımını şimdi geldi sıra narin yengeçlerimize bakayım narin yengeçlerimin aşık oldukları aşk duydukları elektrik aldıkları hoşlandıkları kişilerin içinden geçen hayaller neymiş o gizli dünyalarında ne hayaller varmış bakıyoruz hmm. hayaller o biçim evet siz değilsiniz karşı taraf bu sevgili yengeç arkadaşım tamam hatırlatmak durumundayım size ait hiçbir kart yok çünkü gerek yok niçin yok e siz zaten kalbinizden geçeni biliyorsunuz önemli olan bu kişi ne düşünüyor ona bakacağız ah benim narin yengeçlerim şimdi sizin aşk duyduğunuz hoşlandığınız elektrik aldığınız açıldığınız ya da açılamadığınız Sevgili arkadaşlarım o kişinin hayalleri ve tek kişinin hayali bu haberiniz olsun. Of, i̇stiyor ki şöyle manyetik çekim alabileceği hayranlık duyabileceği bu kartımızda hayranlık duyabileceği karşılıklı gerçekten de birbirimizden etkilenelim, hoşlanalım birbirimizi tam çekelim diyecek güçlü karakter yanı sıra da güçlü karakter istiyor ona güven duymalıyım diyor. Ona güvenmeliyim. Bana güven vermeli. Sımsıkı ben onu öylesine tutarım ki diyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? Adam tılsımları nasıl sıkı sıkı tutuyor. Sıkı sıkı tutardım. Bana güven verdiği an diyor. Ardından hemen ardından ne yaparım? Yıldız. Yıldız kartını görüyorsunuz. Uzun vadeli yıldızlı planlar yaparım. Niçin yaparım? Mutlu aşk için. Güzel bir gelecek için başlardım planlar yapmaya. Kötü alışkanlığım varsa da bırakırdım kötü alışkanlığımı. Böyle güzellik için neden yapmayayım ki diyor. Bir, bunu söylüyor mu bu insan bazıları söylüyor. Bazıları da şunu söylüyor. Bu noktaya geldiğinde hiç durmam. Hemen plan proje yapardım. Uzun vadeli mutlu aşk planı yapardım diyor. Ama gel diyor ki olmuyor işte bu olmayınca diyor. Buraya geliyor askıya alıyor. Anlatabildiğimi sevgili yengeç arkadaşım. Bunları böyle istiyor istiyor. Buraya geldiğinde hemen olmayınca da yapacak bir şey yok. Askıya aldım gitti ya. Oldu oldu olmadı olmadı. Ben de bitiriveririm gider. Bu tür hayallerimi diyor bu insan. Bakın 15 aralığı kadar hemen askıya aldı. Bitişe gitti anlatabildim mi? Tamam orası öyle. Şimdi öyle ya da böyle. Yalnızlıktan kişi şöyle düşünür böyle düşünür. ama. Benim narin yengeçim çıkıyor 15 Aralık'a kadar bu kişi ya da kişilere ilanı aşk etti, itirafta bulundu veya kendini gösterdi dürüstçe. Seviyorum dedi aşığım dedi ya Allah artık nasıl söylerseniz size cevabı ne olacak bu insanın? Bakalım mı? Hadi bakalım yengeç cevabın var burada. Evet... Hmm haberler sanırım sıkıntılı evet sıkıntı var ve patlama yaşıyor bakacağız şimdi neyin patlamasıymış bu o an orada bir patlama sıkıntılarını patlatıyor o insan sevgili narin yengeçim patlaması şu geçmişteki sıkıntılar az önceki görmüştünüz destenin içerisinde kılıçları sırtına yemiş yerle bir burada askıya aldı çünkü ister sıkıntıları var olabilir Özelinde olabilir ya da yoluma biri çıkmadı Benim diye bir sıkıntılar olabilir Sizin itirafınız üstüne Hemen onları yıkıyor Anlatabildim mi Olumsuz düşünceleri bu insan yıkıyor Yıktıktan sonra Hemen size karşı arayış içerisine giriyor Tamam olur Maceraya atılabiliriz diyor Ama Şöyle de bir durum var sevgili Narin yengeçim Sizler zaten Aşk duyduğunuz kişi ya da kişilerin medeni durumunu bilirsiniz değil mi? Şimdi burada iki boyutlu ben bunu söylemek durumundayım. Çünkü bu kartımız evini yuvasını sevmekten söz eder. Bir de maceraya atılmaktan söz eder. Tamam buradaki şahıs hem maceraya atılıyor. Fakat bir de şöyle de bir şey var. Medeni durumunda engelli biri değilse yani evli değilse sizinle maceraya atılacak tamam arayışa geçiyor sizi arayacak hemen cevap vermese de bu insan bir süre sonra size dönecek tamam varım senle olmaya diyecek bekarsa ama ve lakin sevgili yengeç arkadaşım bu insan medeni durumunda engelli biri ise burada hayallerini yıkıyor anlatabildim mi hayallerini yıkıp hemen sessizliğe çekiliyor ben Evimi, yuvamı seviyorum. Lütfen bizim aramıza girme. Kara kedi olma. Ben evimi, yuvamı seviyorum der bu kart. Anlatabildim mi güzel kardeşlerim? Bunu iki boyutlu söylemek durumundayım ki, şimdi sizin aşk duyduğunuz kişi engelli biridir. Ben de derim ki size karşı taraf maceraya var. Ama bekar olan maceraya atlıyor. Engelli olan orada dur. Ben bak bakın güzel kardeşim nasıl yan döndü gördünüz mü? Yan bir bakışı var. Yani aileden yana oluyor. Ben evimi, yuvamı seviyorum. Aramıza girme. Kara kedi olma diyecek. Ondan dolayı hayalleri yıkıyor. Eğer engelli biri ise bu insan sevgili Narin Yengeç'im. Bekarsa hiç durmayın. Sizinle o, o maceraya atılacak. Benden söylemesi. Bunları bu şekil anlatmak durumundayım. Kabuğunu kır diyor meleğim. Kabuğunu kır. Aslında bu söz daha çok karşı tarafa. Ama ve lakin sizin için de geçerlidir. Sevgili yengeç kardeşim. Kabuğunuzu kırın. Olduğun kişi ol. Hem kendine hem dünyaya karşı. Artık kendin olma vakti geldi. Daha doğrusu buraya. Bitti. Kendin ol. Neysen ol. Bir öyle bir böyle olma diyor. Gerekeni de söyledim zaten sevgili arkadaşlarım. Karşı taraf engelsizse sizinle maceraya atılacak. Eğlenelim veya evlenelim, takılalım. Engelli ise ben yuvamı seviyorum. Benden uzak dur diyecek. Benden söylemesi. Ah canlarım benim. Evet sevgili ikizler ve yengeç arkadaşlarım. Bu açılımımızın sonuna geldik. 15 Aralık'a kadardır açılımım. Oh, kapatmadan öncesinde tekrar çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Kimler yeni yıla ilişkilerinde mutlu girecek. Videolarımı yükledim. Sevgili arkadaşlarım bir de orayı göz atın. Bir gözden geçirin. Aboneliğe de bekliyorum. Daha sonrasında çok hoş videolarla karşınızda olacağım. Orada da burada da sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hiç takmayın kafaya. Her şeyin hayırlısı olsun. Kocaman da öpüyorum. Hadi bye.